Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili başak burçları şubat ayı yorumlarına geçmeden önce ufak bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda 10 şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var. Ve asıl duyuru instagram hesabımdan yaptım. Instagram opikus adresinden ulaşabilirsiniz detaylara. Bununla beraber eğer yeni karşılaşıyorsak Kanala abone olarak yorumlarınızı yaparak beğenilerinizi sunarak destek olabilirsiniz. E, aynı zamanda kanala ayrıca destek olmak isteyenler varsa katıl veya teşekkürler butonunu kullanabilirler dedikten sonra hemen Şubat ayı yorumlarına geçelim istiyorum. Aslında Şubat ayının ilk haftası biraz gergin sevgili başak burçlarım. 3 Şubat tarihinde güneş uranüs karesi var. 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda meydana geliyor bu görünüm. Bu görünümle beraber haritanızda özellikle 6. ev ve 9. ev bandında bir gerginlik var. Yani sağlığınızla alakalı belki bazı sorunlar var. Bununla beraber bazı planlar, programlar, seyahatler, organizasyonlar ayarladıysanız bunlarla ilgili son dakika aksaklıkları, bazı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. İş arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, yeni tanıştığınız insanlarla kurgulamış olduğunuz planlarla alakalı Biraz gerginlikler olabilir kendinizi çok fazla yormayın strese girmeyin yeni durumlara adapte olmaya çalışın diyeceğim. 4 şubat tarihine geldiğimizde venüs mars karesi kesinleşiyor venüs 11 derece balık burcunda mars ise 11 derece ekizler burcunda biliyorsunuz geçtiğimiz ay Mars retrosu bitti <gülüyor> çok şükür ki e, bundan da en çok etkilenen burçlardan birisi sizsiniz. Çünkü Mars 10. evinizde haritanızın tepesinde retro hareketiyle beraber gelecekle alakalı belirsizlikler, yönsüzlük gibi hisler getirdi size. Kariyerinizle alakalı önünüzü göremediğiniz, e, harekete geçemediğiniz, atıl bir halde kaldığınız süreç deneyimlediniz. Şimdi ise bu alanda artık hareket zamanı dedik. Aslında Venüs Mars karesi e, bu hareketi tetikleyecektir. Her ne kadar sizi zorlamış olsa bile. Burada belki ilişkinizle alakalı bir durumun, belki ortaklık veya evliliğin gidişatıyla alakalı bir krizin sizi daha çok motive ettiği, geleceğinizle alakalı daha çok aksiyon alma isteğine ittiği bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Tabii ikili ilişkilerde resleşmeler, e, ben sen tartışmaları da ön plana çıkacaktır. Bu etkiyle beraber dikkatli olmakta fayda var. 5 Şubat tarihine geldiğimizde Aslan burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay 16 derece Aslan burcunda etkili olacak ve sizin 12. evinizde. Ee, burada aynı zamanda Uranüs ile bir kare görünüm var ve Mars ile de güzel bir üçgen açı oluşacağını görüyoruz. Yani 12. eviniz, 10. eviniz ve aynı zamanda 9. eviniz arasında bir ilişkilendirilme var. Burada aslında bazı sırlar açığa çıkabilir. Bazı korkular ayyuka çıkabilir. İnançlarınızla, Değer yargılarınızla alakalı sınavlar verebilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışı ile alakalı plan ve projeleriniz varsa, Bununla ilgili bir gerilimin de ortaya çıkma ihtimali var veya hukuksal bir konunuz vardır, devam eden bir davanız vardır. Ee, bir haber alırsınız, Bir şey kaybettiğinizi düşünürsünüz, arkanızdan dedikodunuzun yapıldığını fark edersiniz gibi temalar. Ama, Bununla beraber dediğim gibi Mars'tan da güzel bir destek alıyor. Yani yaşamış olduğunuz her sıkıntı aslında Şubat ayının ilk haftasında sizi hayata karşı daha güçlü, daha cesur ve daha mücadeleci bir hale getiriyor. Yani e, savaş boyalarınızı sürüyorsunuz ve ona göre aksiyona geçiyorsunuz gibi bir durum var. Aslında sıkıntılar var, gerginlik var hepimiz için. Ama bu durum sizde e, pozitif bir etki doğuruyor. 10 Şubat tarihine geldiğimizde... Ee, önemli bir kavuşum var. Merkür ve Plüton kavuşumu yaşanacak. 28 derece Oğlak Burcu'nda. Tabii bu kavuşum son derecelerde meydana geldiği için haritanızda hangi eve denk düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor. Ee, ben Oğlak Burcu'na göre yorumlayacağım. Burada özellikle e, Oğlak Burcu'nda meydana gelen bu kavuşum. Ki e, uzun zamandır Plüton 5. evinizde aşk hayatınız olsun, çocuklarla ilişkileriniz olsun... Belki yetenekleriniz, hobilerinizle alakalı temalar olsun. Bu alanda ciddi değişim ve dönüşümler yaşattı size bazen de krizler ve kayıplar. Şimdi ise bu alanda önemli bir karar, önemli bir haber, önemli bir gündem açığa çıkıyor. Belki birçoğunuz çocuk haberi alacaksınız. Belki birçoğunuz yeni bir aşka erken açacaksınız. Belki kendi yeteneklerinizi geliştirmek adına bir takım kararlar alacaksınız ama... Her e, nasıl bir gündem varsa oldukça dönüştürücü, oldukça e, büyük tesirli bir karar olacak veya haber olacak gibi gözüküyor açıkçası. 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki transiti son buluyor ve Merkür Kova Burcu'na geçiyor. Şimdi Merkür'ün de Kova Burcu geçişiyle beraber gündeminiz biraz daha iş hayatınız, sağlığınız, Bununla beraber rutinleriniz üzerine odaklanmaya başlayacaktır. Eğer iş arayışı içerisindeyseniz Merkür'ün Kova Burcu transiti de oldukça etkili olacaktır. Özellikle Şubat'ın 10'undan sonra. 15 Şubat tarihine geldiğimiz zaman Venüs-Neptün kavuşumu bizleri karşılıyor. Venüs-Neptün kavuşumu da aslında oldukça özel bir kavuşum. E, tabii ki yılda bir defa yaşamış olduğumuz bir kavuşum ve sizin için ekstra önemi ise 7. evinizde meydana gelmesi. 28 derece balık burcunda meydana geliyor. Tabi yine son derecelerde olduğu için evlerde değişimler olabilir. Burada özellikle Venüs Neptün kavuşumu yalnız Başak burçları için gerçekten muhteşem bir ilişki, e, hayallerindeki gibi bir ilişki e, veya hayallerindeki gibi bir ilişkiye benzer bir kişiyi hayatlarına çekme gibi potansiyelleri taşıyor. Yine bir ortaklık. Yine doğru doktoru bulmak, doğru avukatı bulmak, hizmet alacağınız veya hizmet vereceğiniz alanlardaki doğru kişiyi bulmak, doğru sözleşmeler, kontratlar ve taahhütler gibi temaları da tetikleyecektir. Gerçekten bu alanda karşınıza çıkan insanlar size büyük bir şans vaat edebilir. Bu 14 Şubat'ta yalnız Başak Burcu kalmayacak herhalde diyorum bakalım. Tabii ki derecelerimiz tetikleniyoruz arkadaşlar. 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise Güneş-Satürn kavuşumu var. Güneş-Satürn kavuşumu 27 derece kova burcunda meydana gelecek. Bu ay e, genelde gökyüzü etkileşimleri sınırda. Dolayısıyla bir önceki veya bir sonraki burcu da özellikle bu ay için dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer haritanıza hakim değilseniz. Şimdi 27 derece kova burcunda meydana gelen bu kavuşumla beraber. Birçok Başak Burcu yeni bir işe girebilir. Yeni bir sözleşme yapabilir. Bununla beraber eğer otorite konumunda bir takım kişiler varsa onlar size bir takım sorumluluklar yükleyebilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz, kendi ekibinizi kurabilirsiniz. Sağlığınız adına bazı kararlar alabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Örneğin çok sert bir şekilde diyete başlayabilirsiniz. Ee, bir takım projeler üzerinde düzenli bir şekilde çalışmaya karar alabilirsiniz. Belki en basitinden her sabah altıda kalkmaya bile karar almanız aslında bu kavuşumun etkilerini çalıştırır. Yani hayatınıza yeni bir düzen getiriyorsunuz sevgili başak burçları. 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise Güneş'in Balık Burcu transiti başlıyor. Güneş'in Balık Burcu geçişiyle beraber gündem artık 18 Şubat sonrası ikili ilişkiler, ortaklıklar ve yakın temasta bulunmuş olduğunuz bağlantılara yönelecektir. Ve 20 Şubat tarihine geldiğimiz zaman ise Balık Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 1 derece Balık Burcu'nda meydana gelecek ve oldukça önemli. Hem 1 derecede meydana gelmesi hem de biliyorsunuz Mart ayında artık Satürn'ün balık burcu transiti başlayacak Aslında bu kavuşumla beraber Satürn'ün balık burcu transitinin ilk etkisini hissetmeye başlayacağız bir derece balık burcunda meydana geleceği için Tabii ki bu yeni yine haritanızdan teyit edin Sizler ancak birçok başak burcu için artık bu ay itibariyle belki evlilik Belki ortaklık, belki ciddi bir takım ilişkiler. Ee, zaten Satürn'ün yedireceğinize geçişiyle beraber ilişkilerden yana sorumluluk almak veya ciddi ilişkilere başlamak gibi temalar oldukça vurgulanacak. Satürn balık videosunda bahsetmiştim. Şimdi ise tekrar bu yeni ile beraber bu durumun tetikleneceğini söyleyebilirim. Yani sağlam bir ilişki isteyeceksiniz ve bununla alakalı da sorumluluk almaya e, gönüllü olacaksınız sevgili başak burçları. 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüsün Koç Burcu transiti başlıyor. Venüsün Koç Burcu geçişiyle beraber günden biraz daha ortaklaşa parasal konular, gelir gider dengesi, kazançlar ve harcamalara yönelecektir. Hatta burada çok güzel destekler alabileceğiniz, belki uzun zamandır istediğiniz şeyleri satın alabileceğiniz veya borçlarınızı kolaylıkla ödeme imkanı yakalayacağınız etkileşimlerde mevcut olacaktır. 21 Şubat tarihinde ise Güneş pardon çok özür diliyorum. Merkür Uranüs karesi var. Merkür 14 derece kova burcunda. Uranüs 14 derece boğa burcunda. Aslında e, videonun başlangıcında 3 Şubat tarihinde meydana gelen Güneş Uranüs karesinin açılarıyla birebir aynı. E, orada bir takım etkiler aldıysanız 21 Şubat'taki bu görünümle beraber de muhtemeldir ki etki alacaksınız. E, bu kare görünüm Tabi beklenmedik haberler, beklenmedik krizler aniden ortaya çıkan gündemleri tetikleyecektir. Özellikle iş hayatınızla alakalı temalarda, dediğim gibi yeni bir düzen kuruyorsunuz, yeni bir ekip kuruyorsunuz, yeni bir planlama içerisindesiniz. Ona göre de hayat yolunuzu çizmeye başlıyorsunuz ama bu kara görünümle beraber planlar biraz aksayabilir. İşler tam da istenildiği gibi gitmeyebilir ama süreç Kendisiyle beraber farklı sürprizler de getirecektir. Yani beklediğiniz alanda olmasa da farklı sürprizleri de kendi bünyesinde barındıracaktır. O gözle bakmaya çalışın. Tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler. O yüzden çok fazla kafaya takmamak da gerekiyor. Ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 22 Şubat tarihinde Merkür Mars üçgeni var. Merkür 16 derece kova burcunda. Mars 16 derece ikizler burcunda bulunacak. Yani yine... Ee, aslında 6. ev şifalanıyor. Ee, burada kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı e, bazı fırsatlar önünüze açılıyor. Yani bir işten çıkıyorsanız bu ay başka bir iş teklif hemen peşine gelebilir. Veya siz uzun zamandır kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur. Ancak bir türlü cesaretinizi toplayamıyorsunuzdur. İş hayatınızla alakalı bir sıkıntı yaşarsınız ve bu yaşanan sıkıntı sizi kendi işinizi kurma noktasında motive edebilir gibi etkiler var yani bir bitiş akabinde bir başlangıç dahi olabilir sevgili başak burçları Evet Şubat ayı yorumları bu şekildeydi Umarım mutlu huzurlu sağlıklı bir ay olur sizler için Buraya kadar dinlediyseniz Videoyu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum beğene tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı Desteklerinizi sunmayı unutmayın lütfen Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloci.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.